Bu Instagram bize bir saat verdiği için maalesef <gülüyor> elin kapandı. Şimdi... Alayım. Benim son söylediklerim duyuldu mu bilmiyorum. Ben konuşmaya devam ettim o sırada ama. <gülüyor> Bence duyulmadı çünkü çok ani kesti. Ya en son şey söylüyordun hani bu konuyla ilgili konuşmak uzun ve şeyli bir şey hani meşak ha, ödevlerle diyorsun. ilgili evet evet evet ödevlerle ilgili ya yani nasıl yaklaşmalıyız sabırla yaklaşmalıyız ve e, özellikle hani çok böyle uzun süreye yayılıyorsa o ödevler e, hani bununla ilgili olarak zamanı somutlaştıracak bazı yöntemler kullanabiliriz ne olabilir bu kum saati olabilir ya da e, normal işte ben e, Analog saatler vardır ya alarmlı hmm. onlardan aldım mesela hani karşısına koyup e, alarm kurup e, şu kadar süren var bak bu kadar süre içerisinde ödevini tamamlaman gerekiyor ve tamamladığı kadarıyla da yetinmesi gerekiyor. E, hmm. Tamamlamıyorsa orada bırakıp evet, süremiz bitti artık hani atıyorum yarım saatlik bir ödeyse belki 45 dakika verebiliriz. 45 dakika içinde baksana ben ekstra bir de 15 dakika daha veriyorum ve saati şimdi ayarlıyorum ya da kum saatini ayarlıyorum deyip hani o şekilde çocuğumuzu yönlendirebiliriz. Ve hani takıldığı zorlandığı noktalarda da destek olmaya devam edebiliriz. Özellikle hani çocuklar bazen 1. 2. sınıfta buna destek, bu desteğe ihtiyaç duyabiliyorlar. Bilmiyorum sen nasıl yapıyorsun yani sen de bir... Eee ödev yapmıyoruz. <gülüyor> olarak. Ödev yapmıyoruz Ya yani şey. yani şimdi şöyle bir şey var. Tabii ki hani bizim okul saatlerimiz biraz daha kısa e, burada. E, ama hani şunu söyleyeyim. Yani benim çocuğum da ödev yapmaktan hoşlanmıyor. Ama hangi ödevden? Yani mesela yazı ile ilgili ödevlerden hiç hoşlanmıyor Hoşlanıyorlar evet. Evet. Yani çünkü hani muhtemelen işte ilarıya çok onu şey yapmak istemiyor vesaire. Burada yine bakış açısıyla alakadar bir şey. Mesela birinci sınıfta burada verilen ödevi yapmadığın zaman yani hiç kimse sana neden ödevi yapmadın demiyor. Dolayısıyla ben onun yani birinci sınıftaki bir çocuğun ödevi negatif bir anlam yüklemesini istemediği için açıkçası ödev konusu da zorlanıyorum. Ama o belki benim buradaki sistemin şansı olabilir. Yani yapmadığı zaman herhangi bir negatif bir tepkiyle karşılaşmıyor. Ama mesela öğretmenin de genel olarak söylediği şu oluyor mesela hani Ödev neyse yarım saat yaptım bunu. Yani yarım saatten fazla sürüyorsa bıraktım. Şimdi <gülüyor> tabii ki öğretmenle, öğretmenin beklentisi de çok önemli. Oradaki sistemde öğretmenin beklentisi nedir bilmiyorum. Hani birinci sınıftaki ödeve çocuğa ne kadar ödev veriyorlar. İşte bunun tamamlanmasını mı beklentisi yoksa çocuğun çaba harcamasını. Şimdi benim bakışım <gülüyor> şöyle tabii ki hani ödevsiz bir sistem yok. Amerika'da da yok. Yani burada da ödev veriyorlar. Hiç vermiyor değil. Finlandiya'da ödev... var. Nasıl? Finlandiya'da var. Finlandiya'da var mı? Öde ha, ödevsiz sistem. Ee, burada da yani evet. tam bilmiyorum. Şimdi her eyalette ve her okulda farklılıklar o, olabiliyor çünkü. E, ama benim e, temeldeki düşüncem şu. Ödevle ilgili negatif bir inanç geliştiren bir çocuğun hayatı boyunca tek başına ödev yapma ihtimali bence biraz daha zor. O yüzden ben ödevi anne baba arasında şey ebeveyn ve çocuk arasında bir gerilim olmaması gerektiğini düşünüyorum yani hı hı. bence bu çocukla öğretmen arasındaki bir mesele olması gerekiyor yani bu senin sorununu yaparsan yaparsın, yapmazsan hani öğretmenle senin arandaki ilişki bu yani hani ben buna karışamam tabii ki yardım hı hı. istediği noktada yardım etmek önemli bir şey ama dediğim gibi Türkiye'deki sisteme de çok iyi, iyi hakim olmadığım için hani sistem benim bildiğim kadarıyla Türkiye'de biraz ebeveynin çocuğun ödevini yapmasına yönelik böyle çok anlamsız bir Yani tabii ki yani projeler yapılıyor. Belli ki onu anne baba yapmış yani. Çünkü o gerçek söz konu yapamaz. Hani şimdi bunun <gülüyor> kime faydası var? Gerçekten bilmiyorum. Ee, ama Bir de, de... hani Sözünü kestim. Bir de hani projeler dedin ya hani daha böyle aslında yaratıcı çocukların artık bu çağ çocuğunun daha çok ilgisini çekebilecek ödevler verilebilir. Yani atıyorum matematik problemleri mesela hani markette gerçek alışveriş sürecini çocuğun yaşaması, deneyimlemesiyle e, ilişkilendirilebilir matematik problemleri. Yani e, bunun gibi pek çok konuda e, çocuklara hayatın içinden, hayata entegre edebileceği becerilerin geliştirilmesi adına ödevler verilebilir. Biz de terapide ödevler veriyoruz mesela hani e, onu kullanıyoruz biz de ama e, ne için kullanıyoruz? Ama terapide Gerçekten... bazen... Terapide de yetişkinler bazen yani. yapılıyor, değil mi? Tabi tabi, yani, e, yani terapinin yani, biliyor. Aynen. Ee, ve hani e, sonuçta verdiğimiz ödevler ama gerçek hayata nasıl entegre edilebilir edililen davranış kazanılan davranış. Bir tane e, kağıt da. Burada e, verilen problemleri kağıt üzerinden. Çözdüğü sürece sürekli olarak bu, bu ona hani gerçek anlamda analiz-sentez becerisi kazandırmıyor. Hı hı. Yani verilen hı hı. görevi yerine getirmekle e, sınırlandırılıyor. E, dolayısıyla hani çocuğun gerçek hayata beceri e, geçirebileceği belki e, ödevler verilse çok daha hoş olur diye düşünüyorum ama şimdi bu çok uzun evet. bir konu daha da. Evet. E, çok ee, ve hani belki bununla ilgili de e, ayrı bir canlı yayın yapabiliriz. Yani bu sisteme rağmen anne babalar neler yapabilir bunu birazcık konuşabiliriz. Ama ben temel olarak evet. dediğim gibi yani bunu çatışma haline getirmeyin çocuğunuzla. Yani bu senin sorumluluğun, e, yardımcı olmam istediğin noktada sana yardımcı olabilirim. Ne kadar zaman ihtiyacın var, şu kadar zaman ihtiyacın var tamam. İşte dediğim gibi senin hani dijital saatler olabilir ya da Telefonun saatini bile kurabilirsiniz. İlla bir şey anlamamız gerekmiyor. Hı -hı. E, bu zaman bittiğinde evet şey yapabilirsin. Bir de şöyle bir şey var. Hani okuldan geldikten sonra zaten çok yorgunlar. Ya. Hemen böyle işte yemeğini ye, ödevini yap vesaire gibi yaklaşımlar bir çocuk için stresli bir şey. Bence bunu da kendi belirlemesi lazım. Hani sen ne zaman e, işte ödevini yapmak istiyorsun? Yemekten sonra mı? İşte yemekten önce mi? Gibi bir takım yine çocuğun kendi sorumluluğunu kendini için alması için bir takım destekler verilmesi gerektiğini düşünüyor. ama temel olarak bence bu anne baba arasında bebeğim ve çocuk arasında bir gerilim olursa hayatımız boyunca gerilim olmaya devam edecek. Bir soru var. daha var 5,5 yaşında kızım tamam. var. Ee... Ölümle ilgili nasıl konuşacağımı, nasıl tatmin edeceğimi bilemiyorum. Ee, babaannesinin e, dedesinde de birkaç ay evvel kaybetti başınız sağ olsun. Ee, sürekli özlediğini söylüyor ve ağlıyor. Ee, şimdi özlemesi çok normal. Ee, en hani Ölümle ilgili e, çıkmasını beklediğimiz en e, yerinde duygu zaten özlem duygusu. E, ilişkili yani ölümle ilişkilendirdiğimizde. Ee, bu birkaç ay önce hani ne kadar süre bilmiyorum tam olarak ama e, yasın, yasın da belli evreleri var zaten. İlk önce inkar evresi var. Daha sonra e, şok, inkar, uyum sağlama e, evreleri var ve e, bu uyum sağlama evresinde de e, özlem, üzüntü gibi duyguların çıkmasını bekliyoruz biz zaten. E, bunu sizinle tekrar konuşalım olur mu? Zaten e, Demet Hanım Evet yani hani hani bir şey var e, gerçekten ölüm hayatın bir parçası bizine bence bu anne baba olarak yine bizim kaydımız aslında ölümle ilgili bize çok soru geliyor gerçekten e, bu bunu deneyimlemesi duygusu olarak kötü bir şey değil zaten. Yani hani bunu da yaşayacak, bu duyguyu ifade etsin, işte ağlayacaksa ağlasın, işte konuşmak istiyorsa konuşsun. Hani siz bu süreci ne kadar normalleştirirseniz o kabul evresinde daha hızlı geçiyor yani. Tabii ki işte dediğim gibi inkar var, işte şok var, inkar var, hepsi bunların var. Ama o kabul evresine geçebilmenin yolu da bu evreler, evreleri yaşayabilmek aslında. Dolayısıyla yine hani böyle aman çocuğum, travma yaşam diye bir şey yok. Hani hayatının bu evresinde bunu yaşamak onun için sen bu konuda zaten uzmansın yani senin yaşadığın şey travmalar bizi nasıl e, ge, şey, geliştirir, büyütür belki bununla ilgili de bir canlı yayın yaparız çok da güzel olur ee, bir, aslında hayatın bir gerçeği, evresi bunu sağlıklı bir şekilde e, bitirebilirse ileride yaşayacağı durumları da daha iyi, daha farklı transfer edebilir diye düşünüyorum o yüzden anne baba daha kaygılı oluyor bu noktada ölüm meselesi oluyor evet. çünkü hepimiz için kaygı verici bir ee, bizim YouTube kanalımızda da var zaten çocuklarla ölümü evet. konuşmak diye bir evet. e, şeyimiz var. Hani benim e, çektiğim bir e, video var. Hani onu da e, bir kez daha izleyebilirsiniz belki çocuklarla hani ölüm kavramı nasıl anlatılır çocuklara. Bununla ilgili olarak kaynaklar var, pek çok kaynak var. Ee, ben var. de hatta Evet evet geçen travma sempozyumunda e, hani bibliyoterapi e, çocuklara ölüm ve yasası anlatmak üzerine zaten bir seminer vermiştim. E, bununla ilgili olarak kaynakları da e, post olarak paylaşalım. E, hani Çünkü kaynakların da nasıl kullanıldığı çok önemli, nasıl seçildiği çok önemli. E, onları da hani böyle ayrı ayrı paylaşmak gerekiyor diye düşünüyorum. E, bir de hani kitabı çocuk acaba okumak o anda isteyecek mi, istemeyecek mi, yani bu evet. konuda da çocuğa e, bırakmak gerekiyor. 5 e, yaş öncesi kreş seçimiyken e, kriterler, hususlar nelerdir kreş seçimi ile ilgili. E, dikkat edilmesi gereken en temel nokta herhalde e, öğretmen yeterliliği olabilir ya da öğretmenin yaklaşımı olabilir bilmiyorum. E, sen ne, ne diye düşünüyorsun? Ben soruyu göremiyorum. O kadar uzatmış ki sorular. Ben e, soru ne Beş yaş öncesi şimdi dikkat edilmesi gereken kristal ruhsuzlar nelerdir? Bence ilk önce eve yakınlık. <gülüyor> Hep bunu söylüyorum. Eve yakın bir yer yani. Çocuğun çünkü bazı bebeğimler işte aman çok iyi kreşmiş diye böyle bir iki saat çocuğun e, işte serviste gitmesini falan göz alıyorlar. Bence iyi bir öğretmen. E, ve yine sizin beklentilerinizle alakadar bir şey. Bence beş yaş çocuğun oyun çocuğu zaten. E, yani. Bu noktada hani farklı işte ne bileyim Montsev okulları var işte ne bileyim daha oyun odaklılar var ya da akademik odaklı bir takımın e, kreşler var. Yine sizin beklentilerinizle alakadar bir şey bu. Ben daha çok oyun odaklı şeylerin, kreşlerin daha önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü oyun çağı zaten akademik şeyleri bir şekilde ileride görecek. Mesela bu da kültürel bir fark. Amerika'da, yani monsistel okulları da var ama akademik odaklı okulları daha çok tercih ediyorlar. Çünkü akademiyi başarıyı aşırı önemseyen bir toplum. Ama hani bunun da birçok avantajları oldu birçok araştırmada zaten ortaya konmuş artık. Ee, Dolayısıyla ben çok önemli şey e, ne, nasıl, nasıl bir yaklaşım e, gösteriyorlar özellikle disiplin konusunda mesela bak bununla ilgili çok fazla soru geliyor bu dönem işte e, ceza ödül ceza sistemi mesela be, şey kreşte nasıl yani hani gidip soracakları şeylerden biri bu hani çocuğun kuralları uymazsa nasıl bir tepki veriyor yani, time out'ı birazcık mesela time out artık yani yapılan araştırmalar bunun çok takip olmadığını gösteriyor Time altı çok fazla kreş var ve aile bununla ilgili sıkıntı yaşıyor. Ya da ne bileyim, çocuğu işte alışma sürecinde anneyi istemiyorlar, dışarıda bırakıyorlar. Çocuk işte alışma sürecini çok zorlayıcı atlasabiliyor. Bunların önemli olduğunu düşünüyorum. Ben genel olarak. <gülüyor> evet, yani bu yine ebeveynlerin beklentileriyle çok alakalı dediğim gibi, İzmir'de de mesela şu anda 5 yaşta okuma yazma öğreten kreşler var. Ee, hani benim çalıştığım eğitim kurumunda böyle bir durum söz konusu değil yani ve bizim bakış açımıza göre de bu doğru değil çünkü bahsettiğin gibi biz olabildiğince oyun odaklı ee, hmm. ama temel hani, e, hani okuma yazmaya hazırlık becerilerinin kazanılması adına hani kalem tutmadır ondan sonra hani ufak tefek ince motor kas gelişimini destekleyecek aktivitelerdir bu tür şeyleri çalışmaları zaman zaman çocuklar yapıyorlar ama onun dışında okuma <gülüyor> yazma Hünet <gülüyor> Hucun oyun, e, oyunla e, bu süreçte hani okula uyum sağlama, e, okullu olma, e, bu kültürü edinme gibi e, becerileri, e, sosyalleşme gibi becerileri çok daha ön planda tutulmalı e, diye düşünüyorum. Hani bu da benim yani, görüşüm açıkçası. Ben, ben de öyle düşünüyorum ama mesela deneyimsel olarak sorarsan bizim deneyimimizde tam tersi. E, mesela ben bu okulları çok beğeniyorum. Yani çünkü çocuk çocuk yönelimli, çocuğun hani kendi isteğine göre yönelimli ve okul. Ama ben mesela kendi çocuğum biraz daha akademik, ilgi, ala, yani ilgi alanı akademik şeyler olduğu için öyle bir yere göndermek istemiyorum. Çünkü biliyorum ki bu sefer sürekli akademik şeyleri yapacak bu çocuk. Yani sadece <gülüyor> gidecek sayılar vesaire bunları yapacak. Hı -hı. Çünkü normalde Hı -hı. onlarda yapılandırılmış bir sistem yok. İşte şimdi şu zamanı, şimdi bu zamanı yok. Çocuk serbest yani. Çocuk kendi hızına göre hareket ediyor. E, dolayısıyla ben daha yapılandırılmış bir okul tercih ettim mesela o dönemde. E, çünkü farklı şeylere de maruz kalsın istedim. Ve burada çocuğun özelliği bence önemli. Yani buna karar verirken biraz da çocuğunuzun ilgi alanları ne, neye daha çok eğilimli neyi daha çok ya da ne alanda gelişmesi gerekiyor onu böyle en temel olarak bence üç şey yani yakınlık öğretmenin nasıl yaklaştığı çünkü sizden sonra ilk önce sizden sonra ilk ilişki kurduğu insan öğretmen olacak üçüncü de disiplin anlayışları bence bu üçü önemli diye düşünüyorum. Hı -hı. Ee, son bir soru alalım ondan sonra sonlandıralım mı ne dersin? çünkü 27 tamam, saat evet. girdik. Evet. 18 aylık bebeğim var. Sarılarak uyuyoruz. Ama uyurken beni çimdikliyor. Ciddi anlamda canımı yokuyor. Bu hareketi yapmazsa uykuya dalamıyor. Nasıl vazgeçirebilirim? Bağlantım gitti tekrar. Evet. Şimdi geçiyor. Yani 18 aylık süreçte biraz önce söylemiştik işte çimdikleme, ısırma, vurma, itme gibi durumlar çocukların gerçekleştirdiği davranışlar arasında. Benim de küçük oğlum öyleydi. Çimdiriyordu çok fazla o yaşlarda. Ve dokunmadan da uyuyamıyordu. Bazı şeyler de mizaçla çok alakalı diye düşünüyorum. Evet, bunu da sen bunu... bayağı deneyin. Üç çocuk annesi olarak, sen bunu evet. eminim. Evet. Üçü de çok yaşadılar. farklı şekilde uykuya geçme deneyimi yaşadılar. Evet. Hala daha da öyleler. Ee, hala daha mesela küçük oğlum <gülüyor> 7 yaşında olmasına rağmen uyurken mutlaka hani birilerine dokunma ihtiyacı hissediyor. Ee, bu bu biraz da hani uykuya dalma süreciyle ilgili dediğim gibi yani mizaçla da çok alakalı bir durum. O daha dokunsal bir insan. Yani hayatı dokunarak deneyimleme taraftarı olan bir insan zaten kendisi şu anda uyumadığı için tekrar geldi yanıma. O yüzden de bitirsek iyi olacak diye düşünüyorum. Evet, evet, Dolayısıyla hani ister istemez bu, bu tür şeyleri yaşayabiliyoruz. Kabul etmek gerekiyor her şeyden önemlisi. Evet. Ya belki orada şey olabilir. Biraz davranışı değiştirmek açısından belki işte hani böyle uykuya geçiş nesneleri var. Uyku arkadaşı deniyor onlara. Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> Uykusuz bıraktık. <praktikler>. Ne <Nerede> var? <gülüyor> ne var? Belki uykuya geçiş nesnesi kullanılabilir. Uyku arkadaşı dediği yani güvenli bazı oyuncaklar var. Öyle bir şey olabilir. Ama bunu birdenbire hani uzaklaştırmak da o güven güven İliştiği zedeleyebilir. Ama geçecektir yani. Herhalde hayat sizi cimdirmeyecek yani. Bir noktada geçecek diye düşünüyorum. <gülüyor> Enes'e soralım. Enes'ciğim. <gülüyor> nasıl geçti senin bu cimcirme şeyin davranışın? Hatırlıyor musun? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Güzel. <gülüyor> Güzel geçti. <gülüyor> Güzel geçti <gülüyor> yani geçti ziyarlar. Ziyarlar. Her çocuğun da kendine özgü bir takım ta davranışları var aslında. Yani hepimiz otursak çocuklarımızın e, farklı tutum ve davranışlarını düşünsek var yani. Farklı gelişen yanları var, farklı tepkileri var. Bu da doğal bir şey. Ama tabii burada biraz can yanması, işte biraz da şey düşünmüş, ebeveynş yazmış. Acaba psikolojik bir sebep olabilir mi ağzınlığı diye. E, yok zannetmiyorum psikolojik bir sebep olacağını. Bu hani görülebilen şeylerden biri. Ama dediğim gibi böyle güvenli bir uyku arkadaşıyla e, belki sorunu çözebilirsiniz. Biri demiş ki soruma cevap verin lütfen. Aa, ben. Merve yazmış bir de. E, gece anne baba yatağına dalmaları ne yapacağız? 4 yaş. Ne yapacağız? Gece anne baba yatağına gelme meselesini. 7 yaş. Kaçma gel buraya. <gülüyor> ben Aa, benim bu konuda çok kişisel bir deneyimim olduğu için işte öyle sanmı bilemeyeceğim. Yani uyku soru, uyku olayı birazcık farklı değerlendirdiğim bir durum. Ee, hani evet. bir yani çok da uzmanlığım olduğu bir konu değil ama bence hani çocuğun buna bir ihtiyacı varsa o ihtiyacın giderilmesi gerektiğinden yana olduğum için hani dört yaşındaki bir çocuk işte dalıyorsa bir sebebine bakmak lazım belki yeniden sınırlandırmalar e, yapmak lazım ve işte kapıyı çal ve bir şey ihtiyacın varsa ben senin yanına geleceğim gibi hani bu davranışından tamamen vazgeçmesini beklemek pek e, e, gerçekli bir bakış açısı olmuyor büyüdükçe vazgeçiyorlar ee, bir de öyle de bir durum var Merhaba ben 7 yaşında bir kız babasıyım kızım beni hiç dinlemiyor hiçbir konuda sürekli bağırıyor hep bana karşı geliyor şimdi O kadar genel bir soru ki hani e, belki DM'den siz bu soruyu yazarsanız yardımcı olmaya çalışalım diyeyim çünkü sormamız gereken bir sürü soru var yani evet. hani, şimdi... Çok kişisel bir mesele şimdi. Hani neden o böyle oluyor? Ne zamandır bu böyle? Nasıl bir zaman geçiriyorsunuz? İlişkiniz nasıl? Ah hayat neler yani gibi değişiklik oldu mu? Hani bizim terapi sürecinde de yaptığımız şeyler bunlar. Önce bir sorunu tespit etmeniz gerekiyor ki bir çözüm gerçekleşsin. Hani bu kadar genel bir soruya verebileceğimiz cevap sağlıklı olmayacaktır yani. Hı hı. Evet. Yani bu uykuyla ilgili olarak da şey hani yine şeyi de tespit etmek gerekiyor. Hani ne oluyor da acaba gece kalkıp yatağa gelme ihtiyacı hissediyor. Evet. Ee, hani onu da iyi incelemek lazım detaylı bir şekilde tekrar e, ele almak gerekiyor çocukla olan ilişkimizde. Evet. Kulaklandım. Evet. Yani, hani nasıl gelişmiş? Hani bugüne mesela sen işte Enes'le değil mi? Hani birlikte yatıyorsun mesela. işte onu uykuya daldırıyorsun. Uykuya, evet. Evet. Yani hani ben de öyle, hala 7 yaşında hani mesela hala işte kitap okuyoruz, ondan sonra işte yanında biraz kalıyor. Yani ben hani bu kadar şey, yani 7 yaşında bir çocuk işte tek başına uykuya dalmalı. Evet, dalmalı ama her çocuğun da farklı ihtiyacı olabilir. Ben çocuk ihtiyacına göre yönlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum, yönlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Her şeyin değil bu arada, bazı şeylerin. Orada evet. ihtiyaç varsa onu gidermeye gerektiğini düşünüyorum. O kadar da takılmamak gerekiyor yani. Ee, geçenlerde ben uyumuş kalmış Enes'in yanında. Bir baktım, gece işte üç gibi, dört gibi filan. Yatakta ben yatıyorum sadece, Enes yok. Allah Allah dedim, sonra... Onu sordum anne. Sonra, sonra, sonra gittim sonra bir baktım. Sordum anne seni görme olarak. Tamam, tamam. Evet, ben, ben ben beni bırakmış gitmiş mesela. Sonrası konuştuk. Dedi ki sizin yatak çok rahat, ben o yüzden geliyorum sizin yatağa dedi. Yani, yani böyle rasyonel bir sebep de olabilir bunun altında yatağı. Yani yatak rahat öyle hani bir de şey daha mesela Aral daha küçük yaşta şey diyordu böyle diyorum hani niye geliyorsun işte gecenin bir yerine bakıyorsun bizim yatağa gelmiş. İşte kokunu çok özlüyorum anne. İşte seni çok özlüyorum anne. Çünkü sizi çok seviyorum anne. E tabii ki hani bu böyle şey olduğu zaman hani biz diyoruz ay kıyamamış. Işte. Kıyamıyoruz. Ama dediğim gibi yani burada çok uyku meselesi sağ bebeklikten itibaren oluşturan bir yapı meselesi. Yani ilk nasıl başladı nasıl ilerledi işte ufak ister istemez daha fazla onların yanında oluyoruz işte ateşlendiği zaman sürekli aynı odada yaşıyorsun vesaire. Çok burada bireysel bir şey bence. Hani onu genellemenin çok kolay olmadı düşünüyorum. Çok da stres yapılacak bir mevzu. Önce bir yaşta zaten isteseniz de sizi odanızda almayacak yani. İsteseniz de beraber Canım. Evet, evet. Öyle tabii, tabii canım. Yani işte 9 yaşında abileri var. Artık onlar hani e, önceden ışıksız uyuyamıyorlardı. Şimdi ışıkla uyuyamıyorlar. Hani ışığı da kapatın. Ondan sonra işte hani varsa hafif bir müzik açın. E, hani relax, rahatlatıcı bir müzik olsun. Ay. Öyle uyuyalım Ay. falan diye. Yani bu da değiş değişebiliyor. Çok da e, bunun Ay. üzerinde Ay. belki hani hayatımızda kaygı nesnesine dönüştürmemek gerekiyor. E, evet edelim. kızımın cinsel çekli sorularına nasıl cevap vereceğim diye konuştuğum kişi Ezgi Nilden'cim canım benim şimdi e, bir genç kızı var onun da artık <gülüyor> yıllar önce böyle bir şey yaşamıştık evet 26 aylık kızım var inat ediyor yatağını odamdan ne zaman ayırmalıyım demiş bu uyku yatak meselesini konuştuk galiba evet. sizi seviyorum özlüyorum diyor Uyuyamıyoruz. Ay evet bazen oluyor işte <gülüyor> o şeyler Merveci, o durumlar. Hayır, yani, öyle bir çözüm olabilir. Ee, ama çok bireysel bir şey. Yani çocuk niye hani, gerçekten gelmek istiyor? Çünkü şimdi şöyle bir şey var. Hani uykuya nasıl dalarsa e, öyle böyle e, hani, bir dönem olabilir. Yani, diyorsun, diyorsun, öyle uykuya dalıyor. O zaman yine sizi istiyor. Çünkü ülkeye dalışı o şekilde. Dolayısıyla eğer yapabiliyorsanız aslında doğru olan işte bir okuduktan sonra kendi kendine uykuya dalabilirsiniz. Yani yapabiliyorsanız bunu yapın. kızım yani <gülüyor> Ben işte bunu okudum. Şimdi ben çıkacağım. Kapıdayım. Bir şey olur senin sesine değilsin. Ama uyuyabilirsin şeklinde. Ama dediğim gibi yani bu her ebeveynin yapabileceği, ve uygu bir şey değil. Gözler çok <gülüyor> Evet, e, artık sonlandıralım mı? Aynen, aynen. Ee, şimdi uyku saati geldi. Evet, uyku saati geçti. Çünkü bizde e, hani en geç onda zaten e, yatakta olunması gerekiyor. Bugün birazcık geçti. Biraz, ee, bizim de tahmin ettiğimizden daha az sürücü? Bizimkiler evet. dışarıda eve gelmek için arıyorlar. <gülüyor> ne zaman arkadaşları da vardı çünkü bu akşam. Ee, o yüzden hani artık sonlandıralım. Ee, bir, ben hani bir kitap önermek de istiyorum çünkü hani bu kültürel faktörlerden bahsettik. Ee, hani Amerika'daki kültürel yaklaşım Kanada, Avrupa ülkeleri çok farklı, Türkiye çok farklı. Ee, sevgili Gülüşün e, annelik haritası kitabında hani bu kültürel faktörler de çok güzel ele alınmış. Ben çok beğendim annelik haritasını. Tavsiye ediyorum e, Hani basımını bulabilirlerse e, edinsinler. Çünkü e, çok güzel araştırmalara da yer vermiş kendisi. E, o yüzden bu kitabı da ben e, öneriyorum e, edinebilirlerse ebeveynlik yaklaşımları satışı vardır diye düşünüyorum Yoksa da internet üzerinden var gülüşünde evet. kendi hesabı var oradan da ulaşabilirsiniz gülüşe nasıl temin edebileceğinizle ilgili ben deniz henüz okumadım ama merak ediyorum Ezgi güzel bir kitap diye düşünüyorum çünkü herkese çok teşekkür ediyoruz bazılarınız evet. daha daha geç geldi ilk yayını kaydettik umuyorum yani kaydettiğimizi düşünüyorum bunu da kaydederim görüşmek üzere diyorum Evet. Güzel bir yayın oldu Ezgi. Böyle beraber ne güzel muhabbet ettik. Umarım herkes de faydalanmıştır. Evet. Merve'nin e, kitabı da önerdiği kitap da çok önemli. Eskimoğullar bebeklerini nasıl sıcak tutar. O da kültürel faktörler açısından e, güzel bir kitap. E, biz teşekkür ediyoruz. Katıldığınız için sorularınızla. Evet. Yorumlarınızla, bize ayırdığınız için, e, belli başlı diziler varken e, buraya gelip bizi izlediğiniz için e, teşekkür ediyoruz hepinize. Görüşmek üzere. Sevgiler, görüşmek, görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay.